Selam herkes ben Royga merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz iyi teşekkür ederim bugün sabıkta arkadaşlar çılgın asansör oyununu oynuyoruz boşverin hadi videoya başlayalım ben sesi kısmıştım. At <gülüyor> Ne oluyor lan? Ne oluyor? Parçalandı. Hayır hayır hayır hayır. hayır. Yok kardeşim gitmem. Lan. Git lan. Git lan işine. Ya arkadaşlar burada yeni asker oyunu açtık. Eğer ona katılmak istiyorsanız açıklama kısmından grup linki ve oyun linkini ve discord linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Kapınızı mı Yok gitmem ben oraya. <gülüyor> Hadi gidiyorum ben. Sizin için gidiyorum. Lan lan. Bu muydu yani? Bu muydu kardeşim? Aa buraya girmemiz için beyler bizim bir tane biliyorsunuzdur JJ Soplet hilemiz bulunuyor. Hemen açalım onu. Oradanla girelim. İşte bizim buraya girmemiz what the hell Dur hemen giriyorum. Arkadaşlar bakın o sırada da abone olup like atabilirsiniz. Ve asker önümüze katılabilirsiniz. Bakın. Bug oldu ya. Yo bug olmadı. Bakın sağlıkta gördüğünüz gibi. ha <gülüyor> Merhabalar. Of of of. Kardeşim dal. Bu ne yapmıyor? Aa para gitti. Bu ne ya? Of. Hadi yolla bize. Tamam iyiliği kafatabiliriz. Ooo bayağı şikayemiş lan bu. Oğlum değişik bir şey oldu. What? Geri dön geri dön. Gelin lan. Gelin lan buraya. Biz sadece Allah'tan korkarız kardeş. Tamam dur dur dur dur. Birazdan yiyeceğiz şimdi. E bir şey olmuyor. Allah. Gel kardeşim. Gel gel gel. Gel baba. Biz sadece Allah'tan korkuyorsan. <gülüyor> Lan oğlum dur. Üf ne fake attık be. Gel gel. Biz çok Bedroom's oynadık zamanda gel. Lan Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Evet. Gel kardeş gel. Gel gel sen mi beni bıçaklayacaksın gel. Bu şuradan çıkmasın dur. Gel. What is this? Yine bir karanlık bir şey oğlum bura. Hana. Ay lan lan lan. <Gülüyor> Gel bakayım kardeş. <Gülüyor> Oy. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ha, ne oldu? Evet, şimdi. Evet, artık Ramazan bittiği için bir bir hıbritleme yapacağım arkadaşlar. Afiyet olsun den için eyvallah. Şimdi hocam evet yine karanlığa doğru gidiyoruz. What is the mean? Lan. <gülüyor> ha tamam. Ee, burada ne var şimdi? O üstü çıkarsam hadi çıkıyor mu? E ee, what ne oluyor? Ee, bir şey yok anasını satayım. Eee? Eeemmm... Um, piyano var. Dur bakayım. Piyano çalınıyor mu kardeşim ben? Çalınmıyor. Ah, ka kanka What? Vallahi bu çıldırdı hocam. Gel gel senin ağzına vuracağım gel. E bu öldürmüyor oğlum ya. Gel gel tamam o zaman bally gibi vuracağız ağzına illa çok istedin kardeşim. E ne oluyor? Dur ben daha fazla işte, atış üşgüimsin. Neyse. E vurursam keşke vurulabiliyor keşke vursak. Ya bak her şeyde piyon oluyor ama piyonu çalınmıyor hocam bir otura. What you mean? şurada daha çok ışık var o yüzden buraya giriyorum. Bu ne? burada? Merhaba, yatabiliyor muyuz? Yok. Hiçbir şey yapamayız. Lan. e ne oldu şimdi? Neyse arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.